Herkese merhaba yeniden. Çılgın efsane PUBG videomuza hoş geldiniz. Tekrardan sizin karşınızdayım. Abi yine Vanman squat çekiyoruz. Vanman squat derken zaten bizim takımdakiler de yardım ediyor bana ama tanımıyorum. Ee, rastgele giriyoruz. Abi bu sefer birinci olmaya çalışacağım. Hep ölüyoruz zaten ama bu sefer birinci olmaya çalışacağım. Bak gördünüz mü? Daha ısınma. Biraz da iyi oynamaya çalışacağım. Bak gördünüz mü abi bu sefer bugün konuşamadım ya bugün çok iyiyim abi bugün bizim günümüz hadi bakalım bu arada umarım iyisinizdir şurada bir kişi gördüm ama ee, Canı sıfırdır onun bu rastgele takımın bunun bu avantajı var mesela konuşamıyoruz ama onlar bize yardım ediyor bunu çok iyi ya arkadaşlar doğal olamıyorum ya bilmiyorum bugün çok yorgunum ya gerçekten bu arada kusura bakmayın belki çok iyi şey yapmayabilirim çünkü çok yorgunum Vuramadım bunu. Bu arada SKS elime yakıştı ha. Şaka maka. Oğlum, sen ne yapıyorsun ya? Sanki beni alabilecek. Gel bakayım buraya. Gel gel gel. Gel kaçmana gerek yok ki. Hocam işte bu. Abi bundan sonra böyle oynuyorum. Bugün bizim abi. Bugün birinci olmaya çalışacağız. Devam. Arkadaşlar uzaklardan da bize skanlar var. Bir kişi de tam olarak önümde. Tam. Tam olarak önümde. Bak bizim takımdaki sıkıyor. Ben başlayacağım. Abi şöyle aldım. Çok iyi çok iyi. Abi bugün çok güzel ya. Ama yorgunum. Yapacak bir şey yok. Çok iyi şekilde lootumuzu yaptık. Arkadaşlar hayatınıza başarılar diliyorum. Umarım bir yerlere istediğiniz şekilde. Bakın istediğiniz şekilde. istediğinizi sevdiğiniz bir işte. Başarılı olmayı diliyorum size. Gerçekten bugün şeye gittim. Şu belediyenin düzenlediği sporlara gittim. Yani güzel de... Gelecek yok hani gerçekten çok üzüldüm Ama sizin sevdiğiniz işlerde gerçekten başarılı olmanızı istiyorum Devam edelim Abi şöyle önümüzde bir kişi indi Önümde bir beyaz şortlu indi Şöyle alayım ben seni tamam Kanka oy oy oy Önüm dolu Önüm dolu Oğlum önüm dolu Evet önüm dolu hemen bir kişi var herhalde Bak göremiyorum ki adamı Allah Allah Bizim takım vardı bir tane bizi kaldıran Bize yardım eden Bizim kardeşimiz ölmüş be 3 numara Tekrardan geliyoruz Abi şurada ölmek istiyorum Buradan hemen paraşütle atlarız Mermimizi filan da alırız güzel olur Kendimi işaretleye bastım tamamdır Arkadaşlar götüm götüm yaklaşıyorum Çok tehlikeli abi beni görmemeli lazım Hemen şu lootuma bakmam lazım Çok iyi al şunu Topla topla topla topla o zaman AK alacağım. Oy, oy, oy. Emir Kaç? Aha, yere yatmış. Bekle abi, beni görmüştür o ya. Kardeşim böyle gösterilir mi? Hani bu bir kişi sıkıyordu da. Sen dur be dostum. Bu yere oturarak bana vuracak ya. Gördünüz mü? Abi, bir şey demeyeceğim. Sözü size bırakıyorum sözü babaya bırakıyorum devam devam değil arkadaşlar şunların millutuna bakmam lazım kardeşim 6x mi dedin ya bana bu dün bu pubg mobile dünyasında bana 6x verin bir tane de m4 derim bana %91 e, %91 birinci, ol, birinci olurum dediğim gibi alın bu da sizin için devam bu arada arkadaşlar bu oyunda bir şey fark ettim gerçekten Game loop'tan yani bilgisayardan e, akıcıyı alınca daha böyle sanki bermeler headshot'a gidiyormuş gibi. Böyle insanın öyle bir his geliyor. Bilmiyorum siz deneyin eğer tabi bilgisayar oyuncuysanız. Deneyin bakın sanki öyle geliyormuş gibi. Ya da şeyden çünkü akıcıyı alınca hani ismi de üstünde akıcı oluyor ya azıcık. Belki ondan hani FVSX'e kullanınca adam öldürebiliyoruz. Bilmiyorum. Arkadaşlar şu anda önümde araba geçti. Önüm var ya dolu dolu. En az 3 kişi ya da 4 kişi. Bak sesleri aldınız mı? en az 4 kişi işlerinden geçmeyi düşün ya ben ne zaman işlerinden geçiyorum desem e, ölüyorum o yüzden demeyeceğim onlar beni kesin öldürecek öyle diyeyim aha şuraya bak şuraya bak şu tatlılığı gördün mü bir şey diyeceğim bu arada öbürkü bunların takım arkadaş olmayabilir düşman olabilir bir insan niye alttan gelsin niye düştün ses vermemiz lazım şu yan tarafa bakayım de bir anda adam gelmesin bu araba bayağı bir oynamaya başladı ne vursam yani boşuna vurmuş olurum Kaldıracaklar Bunlar yukarı çıkmaya çalışıyor Şuraya gelsin önüme Vuracağım hemen Bir kişi geldi Seni alayım ben iki kişi önümde Tabii önümdeydiler Hemen eve gittiler de Abi şu anda dört kişi En az Bakın en az dört kişi Bu arada açık oynuyorlar ee, Güzel bir şey aslında Yani hem onlara Yani bu onlar delikanlı Biz delikanlı değiliz gibi ya Bak bak bak Sanki ben göremiyorum Mermi sen nasıl yemedin be dostum? Göstereceğim mi bir daha lütfen? Hadi lan ses alamıyorum burada. Oğlum kim sıkıyor bana ya? Sen yataşa Türkçe yataşa. Sen de yataşa. Başka var mı yatmak isteyen? Bunu lutuna bakmam lazım. Yukarıda bir kişi aşağıda aşağı atladı herhalde. Abi sakince sakince gideceğim. Kanki bunu kaldırmaya gelmeyecek misiniz? Aha. Orada bir şey gördüm. Sanki bekle bekle. Vuramam vuramam vuramam. Sakin ol sakin ol. Sen de bana vuramazsın. Kimse kimseye vuramaz. Hadi be. Ulan Allah. Ah. Oğlum çok iyiydi ya. Canımız sağ olsun. Canımız sağ olsun. Evet. Buraya kadar için çok teşekkür ederim. Bu arada 20 puan verdi. Eee. isterseniz abone olabilirsiniz. İsterseniz abone olmayabilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Eee. Bana dua etmeyi unutmayın. Böyle mi diyorlar? Ne diyorlar? Hoşça kalın.